Merhaba dostlarım ben Serdar ve şu anda Sandra oynuyorum veya oynayacağım hemen başlayayım ben şuradan oyna. Ee, San Andreas sihirlerine başlayalım Tabi ilk videom sırlar hakkındaydı Bugün bayılırım böyle sırlara gizemlere uzaylılara 5 yıldırın üst koltuğunda O zaman eve gidiyoruz Oh, a kim ben Serdar ve eee vlog'uma hoş geldiniz. Bu vlog birinci 1000. Ah, ahbap özel vlog 1000'de birinci geçirdik. baya bir geçtik biz benim. Şimdi ben Sır Dünyası'nda böyle San Andreas'ın sırlarını araştırma yaparken işte GTA 4'un sırlarını da aldım, ona da alalım buna baktım bir de baktım Fallout 3 sırları var. Ona bakayım dedim baktım baktım sonra Skyrim sırları var. Sır var da var ha! çünkü acayip bir sır var ya! Merhaba dostlarım ben Serdar ve bu videoda San Andreas'ın sırlarından biri olan hayalleri inceleyeceğiz. Böyle diyorum. Ama evet. Oooo! Oh! Oooo! Oh! Hayrat uçak da böylece bitmiş oldu. Merhaba ben Serdar ve 2500 UpUp Up özel vloguna hoş geldiniz. Ee, sizlere dikkat edince teşekkür ediyorum. 2500 UpUp bu bir yani çok hızlı bir yoruz şu anda. Ee, daha diğer özel videoyu hatırlıyorum yani. Daha dün gibi hatırlıyorum yani. Daha onu da yeni yeni yap, ya, yapmıştım hatta. Hayatın anlamı hakkında, felsefe hakkında, uzaylar hakkında, her şey hakkında. Ee, sorabildiğiniz soru ya istediğiniz soruyu sorun. Okay. Süper. Yeah. Has. Bat çıkar. Abi ateş etme yalvarırım ateş etme ya birazcık ilke sahibi ol ben burada bisikletle gidiyorum Ne ateş ediyorsun zaten çekeceğimi çekiyorum ya Tekeleyim mi vurayım ölü mü dikeyim Aha dikiyorum lan Ah Vlog Yarına gene böyle bir şey çekeceğim çünkü webcamim çok yavaş ee, iki tane webcamim var gibi birincisi çok Kalitesiz. inanılmaz kalitesiz. Öyle böyle. Diğerisi çok yavaş. HD çekiyor ama çok yavaş. Böyle hani... 7 fps gibi bir şey. Allah Allah. Grafik artmış. Oyun kalsıyor. Ha, çok ilginç. Neyse. Combine Chao'da böylece öldürmüş ordu. 5000 ahbabı geçmiş olmamız gerekiyor. Ben bu videoyu upload ettiğim sırada. Ee, şu anda 5000 ahbabı geçmiş olmamız gerekiyor. Ee, kanal çok büyüyor gerçekten. Ee, her videoda olduğu gibi bunun için sizlere baştan teşekkür ediyorum. En içten teşekkürlerimi sunuyorum ve bu beni gerçekten çok mutlu ediyor. Merhabalarım ben Serdar ve ve ve adını koyamadığım türünü belirleyemediğim inan acayip ilginç değişik bir Videoya hoş geldiniz. Bu bütün, bütün, bütün gün bu bu yüzü izleyeceksiniz. Bu, bu kadar. Evet. <gülüyor> of. Ah. şu şura bakın ya. Yani Hazal. <gülüyor> i̇şte orada. Oba, aha. Bir şey yazıyor orada. Merhaber kanki. Oo, bu süzülüyor havada ya. Yana geliyorum. anam. O ne lan? Onun sesini mi duydum acaba? Yanımda birisi nefes aldı böyle birden. Merhabalarım ben Serdar ve hoş geldiniz. Ne hoş geldiniz? 10 bin özel vloguna hoş geldiniz. Ee, en son hiçbir şey yapmadık. En son ne yaptık biz? Hiçbir şey yapmadık şimdi bu vlog. Çok saçma sapan konuşuyorum şu anda. Gene başladık yapmaya. Hemen başlayalım gene olduğu gibi kağıtlarımız burada. Ee, gene ilginç ilginç sorularımızla, cevapl cevaplarımızla devam edeceğiz. Ütüm atası her zamanki gibi orada duruyor. Gördüğünüz gibi e, bir tane yaratık var. Buzların içinde. Bu şey e, Alien filmindeki yaratıklara şey e, da bulunuyor herhalde. Çünkü olun gibi bir yaratık. Ona çok benziyor veya normal uzaylı olabilir Bilmiyorum. Suçla savaşmaya karar verdim. Adil kullanım kotası yüzünden adalet istemeyi güvenim <gülüyor> kalmadı. Kanalda şu anda 15.000 aboneye ulaştık ahbap demeyi tercih ediyorum. Çok sevinçliyim şu anda. Hani e, iyi geçiniyoruz. Güzel bir kitlemiz var. Ben, ben açıkçası kendi kitlemizden birbirimizden çok memnunum. Çok sağ olun. Rahat yani rahatsız olduğum hiçbir konu yok. Hani biz oradan böyle bir 10-20 aboneydi hani böyle gibi misinden <gülüyor> bakıyorduk onları hani e, baya Uçuk bir hayal gibi geliyordu. Göklerdeki bir hayal gibi geliyordu. Değil değilmiş. Hani öyle bir hayal değilmiş. Çok mutlu oldum. Merhabalarım ben Serdar ve Follow 4'e hoş geldiniz. Çok heyecanlıydım bu oyun için ben. Deli ama. Merhabalarım ben Serdar ve Fallout 4'e hoş geldiniz. Çok heyecanlıyım bu oyun oynamak için. Eee Biraz erken çekti ama başlıyoruz. New game, hadi yeni oyun Oyunun çok korkunç olduğunu biliyorum. E, oyun, şu ana kadarki en korkunç ve en zor olan oyunmuş. <gülüyor> o kim? O nereden çıktı? O kimdi? Bak bak bak bacaksıza bak bacaksıza. Bak, Ya. Oo. Oo. Ya. nerede? Mercedes'e gelsin. Bitti hapaplarım ah, ve ee, bitti. Güzel oyundu. Harbiden ee, güzel oyundu. Ee, şey aldım yani. Sanreal'dan aldığınız zevki aldım bunda da. Videoyu çektim, montajını yaptım, her şey tamam. Upload edeceğim sırada de baktım ki videoyu silmişim. Ay, uzaylısın ve çok şirinsin. Ne olsun? Ben Serdar ve Sanra'sa baştan hoş geldiniz. Düşünüme bir karizmatik bir saç stili lazım biliyorsunuz değil mi? O oh ya yeah! işte bu, işte bu, işte bu. Bunu istiyorum ben. Ben bunu istiyorum. Merhaba dostlarım. Ben Serdar. Bu videoda sizlerle denizaltında akülü koyu baştan yapacağız. Farklı bir modeli var. Merhaba dostlarım ben Serdar ve Atlas e. hoş geldiniz. Hiç zaman kaybetmeden oyna yeni oyna başlayacağım sanki ne kolay seviye yok kolay seviye yok yok yok yok. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba dostlarım ben sanırım ben Serdar. Hala. <gülüyor> atayım mı atayım mı ha ha he Ne yapıyorsun geri gideyim mi? Atıyım mı? Oh! oh. Obaa! Sana iyi yolculuklar! Oooo! Oh. Oooo! Oh. Oooo! Oh. Oh. Merhabalarım, ben Sailor Resident Evil 7'ye hoşgeldiniz. Ah! Birden konuşma gerizekalı Korktum! Adamın kendisi konuştu ama yine de korktum. GTA evreninde Epsilon tarikatı, varlığı kanıtlanmış, Uzaylı ve uzaylı komplarıyla olan bağları da açığa çıkarılmış bir tarikattır. Merhabalarım ben Serdar ve e, ve 75000 ahbab özel videosuna hoş geldiniz. Bu benim ilk intromdu. Bunu göstermek istedim çünkü e, o zamanlar bu kanalı kullanmıyordum. O zamanki kanalımın ismi The One For Six Person'du. E, yani İngilizce bir isim koydum hiç bilmiyorum. <gülüyor> ben... Bay X Değil, Bay Higgs Higgs, Higgs bozonu var ya Biraz Google'la öğrenirsiniz Higgs bozonu <gülüyor> Ve Half-Life'a hoş geldiniz O zaman neden kötü doktorlar var? Onlar bilim adamı değil, kötü doktorlar yok bir kere ya Yalan söyleme bana oradan Propaganda yap bunlar hep Hep propaganda, hep, hep böyle ihanetçilerin propaganda Merhabalar Hapap Ben Cenk Oğuz. Ve bu da Benim hikayem Ama sanırım önce El hikayemin sesini biraz daha alçak sesle anlatmam gerekiyor. Pepec'sini. Maybe cons kill people without looking them in the face. But I ain't a Dig? You've made your last delivery, kid.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 Yalnız ben uzaktan şöyle tuhaf tuhaf sessiz sesleri duymaktayım. Sanırım yine paralı askerlerle başımız belaya girecek. Ee... Ho ho ho. <gülüyor> Sizin silahınız bilimin karşısında ne işi arayacak be. Bilim gerçeklerle uğraşır. Oh ho, ho ho. Evet aynı zamanda salak bir paralı asker bu. Bizi sıkmaya çalışıyor duvarın altından. altından arkasından. Sen gel bakayım buraya gel gel gel. <gülüyor> ho ho. Ben bunu bilimle açıklayamıyorum. Ben bunu bilimle açıklayamıyorum. Serdar yönetmenimiz bunu gelecek hafta öcü böcü izlesin. Allah kahretmesin. <Sessizlik> <Okay>. Ölüceğiz. <Sessizlik> <Sessizlik> <Sessizlik> Arkadaşlarım ve ben. Eee başımız bir şeye bulaştı bir belaya bulaştı <gülüyor> sadece bir gemiyi soyduk <gülüyor> Altı patlar. <gülüyor> Nerede lan bunlar? Göremiyorum şey <gülüyor> yapamıyorum düşün alamıyorum Aa acaba neler oluyor? Allah Allah çok ilginç değil mi? Hmm şurada kocaman örümcek ağlarını ve de ee, böcek yumurtalarını görebiliriz. Şurada da ölü insanları görebiliriz. Okay. <gülüyor> Hatırladınız bunu. <gülüyor> Uzay dedik, büyü dedik. Güç peşinde koşacağız dedik. Büyü peşinde koşacağız dedik. Çirkin olacağız dedik. de <gülüyor> <Hashtag> kötü son. <gülüyor> Bize gelmiyor bu değil mi? Bunlar nükleer füze herhalde. Oo. Artıyor muydu bu? Wow, İlk kez artıyor Yüzünü gördük. Merhaba dostlarım ben Serdar ve e, GTA 4'e hoş geldiniz. Çok çok uzun zaman sonra GTA 4'de sonra devam edebiliyoruz. Çünkü artık oyuna girebiliyoruz muazzam! Okey. Polis. Aa polis! Gel! Polis abi. Polis ağabey, bak ne yapıyorlar. <gülüyor> hey. Merhabalarım ben Serdar ve e, Kılsız Joe'ya <gülüyor> hoş geldiniz. Çok güçlü, çok kuvvetli, çok dayanıklı, şansı çok yüksek birisi ama tam bir gerizekalı ve çok kötü görünüyor. <gülüyor> Kılsız Joe Tam bir ayı. Hatta Kılsız Joe'nun ayılarla kapıştığı halk tarafından biliniyor. Kılsız Joe öyle bir adam. Yıllarca dağlardan, medeniyetten, insandan uzak kalınca Kılsız Joe insanlığını da yavaş yavaş kaybetti. Hehehehe <gülüyor> daha fazla et. Oo, burada bunların sayıları biraz fazlaymış. Ve Kılsız Joe o kadar düşmandan, düşmanın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 Vov! Vov! Vov! Vov! Öldüm. Sipiyle uğraşacağım. <gülüyor> Okey. Tekrar yapacağız, onu daha sonra bahsedeceğim. <gülüyor> Osman. Osman oynuyoruz. Merhaba dostlarım, ben Serdar ve hoş geldiniz. Sadece hoş geldiniz. 7 yıl önce 3 Mayıs 2013'te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 Adam! Ben... Ah! Ah arabamı çaldı, kaçtı şerefsiz. Merhabalarlarım ben Serdar ve Sunrise. Sunrise baştan hoş geldiniz. Baştan baştan hoş geldiniz arkadaşlar. Artık 100 kaçıncı defadır belki 200 kaçıncı defadır söylüyorum bunu bilmiyorum ama Sunrise'a hoş geldiniz. Evet hemen geleceğiz. Here we go again. Tüh. Tamam hadi böyle olsun. Hadi bakayım yeni oyun, güzel. Merhaba dostlarım ben Serdar ve Alan VK e hoş geldiniz. Hoş geldiniz apaplarım. Ben Serdar. Bu kameramanımız Osman. Bu da yolculuk boyunca bize eşlik edecek, bizim güvenliğimizi sağlayacak olan bir herif. Preston Garvey adında bir herif, yer, yer, yer, yerli bir herif. Şu gördüğünüz kocaman, eski meski. Akıl hastanesine gireceğiz. İçeride türlü türlü şeylerin yaşandığı söyleniyor. İçeride çok korkunç varlıkların dolandığı söyleniyor. İçerde kötü şeylerin hissedildiği söyleniyor. Ben de tabi Gizem avcısı Serdar olarak bunun peşinden gidiyorum. Lan şerefsiz gelme lan buraya hayvan herif. Kaç git lan buradan. Macaristan şerefsizlik yapıyorsun ha. O şerefsize bak ya. Oğlum, oğlum var ya. Matya sunya hunya desene ağzına tüküreceğim oğlum. sen bari senin ağzına tüküreceğim. Of abi nasıl sinirlendim. Hep bunu yapıyorlar ya. Bu şerefsizler bunu yapıyor. Uykusuzluk, giderek birikmekte, vakit tükenmekte ve gerilim tırmanmaktadır. Narlar çıktı. Yetenekler geliştirildi. Fakat ne pahasına? Arkadaşlıklar bitti. Hafta sonu heba oldu. Dersler, ödevler, sınavlar aksadı.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 Bu modern zamanın, modern savaş alanlarında verilen bir çarpışma ve ben, sunucunuz Serdar146 size bu yolda eşlik edeceğim. Merhaba dostlarım, ben Serdar ve Lairs of Fear'ın final bölümüne, yani final olduğunu bulduğumuz bölüme hoş geldiniz. Hadi bakalım, hadi son hali ne olacak bunların? Yes, that's it. Now I see it. All this misery. All this suffering. There was no other way. And it was all worth it. Perfection. Immortality. Wow. Hareket mi? Öngörükler yok. Okey. Ne istediğimi biliyorum diye başarım kazanmışım. Layers of Fear. Wow, ben hatırlarsanız daha önce e, yayınlarda biraz oynamıştık Layers of Fear'ı. Ben ondan sonra kendim e, bitirmiştim oyunu böyle ayrı bir şeyler sahnesiyle. E, ve böyle değildi. Wow, farklı bir son. Harika. O çok iyi ve ben bunu görmemiştim. Yani bu adam. Bunca zamandır şey düşünüyordum, bu adam kendi eşini çizmeye çalışıyor falan, eşinin o eski güzelliğini yakalamaya çalışıyor falan. Sonra kendi resmini yaptı. Yani o güzelliği bulmaya çalışırken kendi resmini tamamladı ve mükemmelliğe ulaştı. Ulaştı. Wow, okey. Oyunlarda neden böyle gizemler ararız? İçimizde yatan gizli dedektiflik güdülerinin kendiyi ortaya çıkardığı sıradışı bir durum mudur bu?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 ay ayy ayy ne böcekler Allah kardeş Hey <gülüyor> ha. hayır hayır hayır hayır hayır hayır hayır hayır hayır hayır Elini koysa <gülüyor> Okey <gülüyor> Tamam o zaman peki Peki Abicin! Şunu doğru düzgün ilerle sarı, CJ! Doğru düzgün ilerle şuradan ya! <gülüyor> <gülüyor> CJ! CJ Allah aşkına çık şuradan CJ! Şimdi size bu hafta neler oynayacağını oynadığınızı sormak isterdim. Veya kendinizi tanıtmanızı isterdim. Ama 70 milyar dolar ya. Yani. <gülüyor> <Yani, gülüyor> yani. Bu konuyu konuşacağımız lazım şu an. Aa, kuleye gidiyor. Yürüyen kuleye gidiyor. Köpüsüye oturmasın. <gülüyor> Hayatımda gördüğüm en epik şey bu olabilir ya. Balık... Balıksı bir...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 Dostum selam, ben... Aaaaaaahhh... <gülüyor> Hayat... Güzel. Hayat, yaşam güzel bir şey, tatlı bir şey, hoş bir şey. Zaman mı? Değerli kısırın, haftanın yine o zamanı mı gelmiş? Bilinmenin içine daldığımız... Cevaplanmamış soruların içinde kaybolduğumuz zaman. Yanlış anlamayın, ben doğru yerdeyim. Ama insanlar bazen yanlış yerlerde kaybolabiliyor. Bitmemiş bir iş, yarım kalmış bir hayat, çözülmemiş bir sorun zihinleri meşgul edebiliyor. Yine de işin bu kısmını belki de o kadar düşünme. Sonuçta yanlış yerdeki doğru insan gerek duyduğumuz bütün değişimi sağlayabilir. Uyum sağlamak ve sağ kalmak gerekiyor. Yanlış yerde yanlış sayılabilir. Böylece doğru andaki doğru kişi olabiliyoruz. Savaş nasıl başladığı kimse bilmiyor. Ama nasıl bittiğini de kimse unutamıyor.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 Gel lan gel kaçma şerefsiz. Kaçma. Buraya gel. Hayvan seni. Oh <gülüyor> oh <gülüyor> Davamız oldu ahtapot. Ahtapot için son 2 gün kaldı. Oh oh oh oh oh Devam. Kırmızı, kırmızı, kırmızı yer, kırmızı kırmızı Yaptık. Tam biraz yaptık. Azıcık yaptık. Devam, devam kırmızı yerden devam kırmızı yerden devam kırmızı yerden devam kırmızı yerden devam. Ey vahlar olsun. Yapmayın, yapmayın lütfen yapmayın. Merhabalarım ben Serdar ve ben bir kitap çıkardım. <gülüyor> Dur, sakin. Halledeceğiz, hepsini halledeceğiz. Plan bu arabayla da bunu başaramıyorsam. 6 3 Birincisi orada. Savaş arabası bu. Silah olarak tasarlanmış, şey olarak değil, araba olarak değil. Ulaşım, ulaşım nedir ki?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 Nükleer savaş sonrasındaki bu karanlık ve acımasız dünyada bile insanlık hala inatla varlığını sürdürüyor. Savaş, barış, ölüm, yaşam ve umut ile birlikte. Değerli dostlarım, değerli ahbaplarım. Koca bir on yılı insan yaşamında hiçbir insanın e, A, bu ne kadar küçük bir süre veya A, bu da sadece bir dönemde geçti diyemeyeceği kadar büyük bir, 10 yıl iyi hisleriyle kötüsüyle beraber geçirdik, geride bıraktık. Ve e, dilerim daha niceleri, ni nice 10 yılları da birlikte geçiririz. Çünkü emin olun daha yeni başlıyoruz. Sizleri çok seviyorum. Sizleri sonraki artık yazılarda, kitaplarda, videolarda, yayınlarda, oyunlarda görüyorum. Görüşüyoruz. Onlarda da görüşüyoruz. Bay bay.